60 saniyede Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Paşa Türk asker ve devlet adamıdır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Yeni Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna görev yapan atı. Türk Çanakkale cephesinde miralarıyla Sina ve Filistin cephesinde ise yıllarım ordulara komutanlığını atanda. Doğum tarihi 1881 vefat ettiği Yer ve Tarihi. 10 Kasım 1938 Dolmabatçı Sarayı İstanbul. Eğitim Harp Akademisi 1902-1905 Arası. Kara Harp Okulu 1899-1902 Arası. Manasır Askeri İdadesi Şemsi Efendi Mektebi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like etmeyi unutmayın. Mustafa Kemal Paşa'yı da buradan anlıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.